Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 7. videodayız, TÜREV'le ilgili çektiğimiz videoların 7.sindeyiz. Ve burada da TÜREV'in geometrik yorumundan bahsedeceğiz size dostlarım. Ee, önce bir kısa bir konu özeti yapacağız. Aslında siz mevzuyu daha çok soruları çözdükçe öğreneceksiniz. Ee, 8 tane falan pekiştirme sorusu hazırlamışım. Yani daha doğrusu öğreten soru hazırlamışız. 40 tane de pekiştirme sorusu var dostlarım. Sonra da ÖSYM'nin hazırladığı sorular var. Hepsini çözdükten sonra sizin bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntınızın olacağını zannetmiyorum arkadaşlarım. Lütfen videonun her saniyesini dikkatle dinleyiniz. Bu ee, kısmın mutlaka pdf'sini çıkartınız. pdf'nin üstünden benim yazdığım notlar varsa mutlaka takip edin. Çözümlerini birlikte yapalım arkadaşlarım. Siz de pdf üstünden takip ediniz lütfen. Şimdi Türev'in geometrik yorumuna geçmeden önce analitik geometriden bazı bilgileri hatırlamamız gerekiyor ki ben o bilgilerin bir kısmını yazabildim buraya. Aklıma gelenleri yazdım dostlarım. Yine ilerleyen aşamada sorularda karşımıza çıkarsa ekstra bir hatırlamamız gereken bilgi onu da hemen notlarımızın arasında yazarız. Bir kere eğim bulmayı kesinlikle bilmemiz gerekiyor dostlar. Eğim bulmanın 3 yolu vardı. Birincisi iki noktamız belliyse doğrunun iki noktasını biliyorsak eğim bulmanın yolu şuydu. O iki noktanın y'lerinin farkını alıyorum. Bölü x'lerinin farkı. Bu bizim eğimimizdi. İkinci durum doğrunun denklemini biliyorsak eğim bulmanın yöntemi şuydu. Y'yi yalnız bırakıyorduk. Bu durumda x'in katsayısı kaç çıkıyorsa eğimimiz oydu. Yani formül isterseniz de işte bir doğrunun eğimi x'in kat sayısının ters işaretlisi yani eksi a bölü y'nin katsayısının aynısı. Ve son olarak eğim. Aslında orijinal tanımı şudur eğimin. Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjant değeri. Bakın burada alfa dediğimiz açı bizim doğrumuzun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıdır ki işte bu açının da tanjant değeri bize eğimi veriyormuş. Sonra doğru durumlarını hatırlayalım dostlarım. İki doğru ya paraleldir ya diktir demiştik. İki doğru paralelse eğimleri eşit olacak. İki doğru dikse Eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacak gobeller. Bir doğrunun denklemini yazmanın formülünü de buraya yazdık. İşte y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1. Buradaki y1 ile x1 dediğimiz şey doğru denklemini yazarken yazacağınız doğrunun üstündeki bir noktanın absis ve ordinatıdır bunlar. Y ile x yerine de bir şey yazmıyoruz. Bunlar olması gereken değişkenler. M'de zaten eğimimiz. Bir de... İki doğru arasındaki açıdan bahsetmişim burada dostlarım. Demek ki soruların içerisinde lazım olacak bize ki yazmışız buraya. İki doğru arasındaki açının tanjantını bulmak istiyorsak, eğimler farkı bölü bir artı eğimler çarpımıymış ki bu da zaten tanjantın fark formülünün yazılışıdır dostlar. Evet gelelim teğetin eğimine. Yani bizim eğim bulurken türevle nasıl işimiz var bunu öğreneceğiz dostlar. Şimdi ben de küçük küçük noktalar almışım. Bakın bu grafik çizmişiz burada bir tane. Bir eğrinin grafiğini çizmişim. FX eğrisinin grafiği. Ve bunun üstündeki herhangi bir noktadan... Bakın şu nokta ki bu noktaya biz absisine A, ordinatına da B demişiz dostlarım. apsisi A, ordinatına da B demişim. Bu noktadan bir de teğet bir doğru çizmişiz. Eğriye teğet bir doğru. Şimdi bu doğrunun eğimi dediğimiz şey... Yani tanjant alfa demiştik buna x 80 ile yaptığı açının tanjantı. İşte tanjant alfa dediğin şey yani eğim dediğimiz şey bu fonksiyonun türevini alıyorsunuz birinci türevini ve bu noktanın apsisini türevde yerine yazdığınızda işte çıkan sayı senin teğetinin eğimi oluyormuş dostlar. Eğimle türev arasındaki ilişki bu. Hangi noktadaki eğimini soruyorsa hangi noktadaki teğetinin eğimini soruyorsa o noktanın apsisini birinci türevde yerine yazıyorum ve çıkan sayı benim teğetimin eğimi oluyor arkadaşlar. Bir de bunu şunu not etmişiz ki bu da işimize yarayacak. Bu nokta f'in üstündeyse x yerine a yazdığınızda y'sini bulursunuz dostlarım. Direkt f değerinde, türevinde falan değil. Bak direkt f'te A'yı yerine yazdığımda da B'yi bulacağımızı da unutmayalım. Sorularda kullanacağız. Şimdi daha önce türev ve süreklilik konusunda bahsettiğimiz gibi bunları bir kez daha hatırlatma gereği duydum dostlarım. Kırık ve sivri uçlarda biliyorsunuz türev yoktu. Çünkü buradan sonsuz tane teyitler çiziyordu her bir noktadan ve bunların eğimleri farklı, teyitlerin eğimleri farklı olduğu için bu noktada türev yoktur demiştik. Ee, x eksenine paralel çizilen teğetlerde bakın E ve F noktalarında çizilen teğetler x eksenine paralel olduğundan eğimleri sıfırdır Yani türev değerleri sıfırdır diyormuşuz dostlar. Bir de bir uyarımız var. Artık herkesce bilinen bir uyarı. Çok klasik bir uyarı oldu arkadaşlarım bu. Bize bir parabol verildiğinde bu parabole orijinden çizilen teğetler diye bir şey başlarsa yani şöyle bakın şeklini de gösterip elinizde bir paralo, parabol var. Parabol diyecektim aslında. Bu paraboli şöyle orijinden bir teğet buradan, bir teğette buradan çizdim ve eğer ki bu teğetler dik ise diyor, bu parabolün diskriminantını sen direkt -1'e eşit diyebilirsin diyor. Yok hayır. X eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler. Yani şöyle onu da gösterelim bir parabol çizelim. Şöyle rastgele çizdim. X eksenini kestiği noktalardan iki ikişer birer tane teğet çizdim. Bakın tam şu X eksenini kestiği noktalardan. Ve eğer ki bu teğetler birbirine dikse, delta'yı direkt parabolün deltasını direkt 1'e eşitlerseniz soruyu çözebiliyormuşsunuz dostlar. Evet, çok fazla bilgiye gerek yok. Sorularda zaten mevzuyu öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzda başlayalım. Öğreten sorulardayız. Bakın bir numarada hemen öğrenmeye başlayın kurban oldukları. Diyor ki y eşittir bilmem ne parabol ne. X eşittir eksi bir abscisli noktada çizilen teğetin eğimi. Dostum teğetin eğimi neydi? Fonksiyonun türevini alıyorduk ve bu türevde x değerini yerine yazdığımızda X'i kaçsa artık onu yerine yazdığımızda bu bize teğetin eğimini veriyordu. Yani benim yapmam gereken şey bu fonksiyonun bir kere türevini alacağım ve x değerini hangi x noktasında istiyor zaten direkt onu vermiş x eşittir eksi bir apsisli noktada demiş. Bak y'den falan hiç bahsetmemiş ama ileride bahsedecek. Bizim için önemli olan apsis. İşte bu apsisi yerine yazdığında. Diyor ki senin teğetinin eğimi çıkıyor karşına. Hadi o zaman bir kere türev alalım mı? Y'nin türevi eşittir. Basit bir türev arkadaşlar. 2x'tir Y'nin türevi ve ben bu türevde x yerine eksi 1 yazdığımda eksi 2 geliyor. İşte bu benim teğetimin eğimidir dostlar. Zaten teğetin eğimi kaçtır diye soruyor. Cevap eksi 2 çıktı. Hadi bakalım bir sonraki soruya geçelim. Bilmem ne eğrisine üzerindeki x eşittir 1 absisli noktasından çizilen teğetin eğimini vermiş bize dostum teğetin eğimi dediğimiz şey neydi? O eğrinin birinci türevinde absisli noktayı yani x eşittir 1 dediği için 1'i yerine yazarsan teğetin eğimini bulursun teğetin eğimini de bana eksi 3 vermiş demek ki f'in türevinde 1 eşittir eksi 3 bundan sonrasını hepiniz çok rahat gömebilirsiniz hadi gömelim. Tünemini alıyorum. 3x kare artı 2kx eksi 2'dir. x yerine de 1 yazıyorum. 3 artı 2k eksi 2. İşte bu benim t'yetimin eğimine eşit. Yani eksi 3'e eşit. 3, 2 çıktı. 1. 1'i bu tarafa attım. Eksi 4 oldu 2k. Demek ki k eşittir. Eksi 2'ymiş dostlarım. Bunun cevabı eksi 2 geldi. <gülüyor> Geldik buna. Eğrisine x eşittir a, absisli noktadan çizilen teğetin eğimi bir ise a kaçtır? Lan o zaman şöyle demiyor muydu? Teğetin eğimi birmiş, demek ki f'in türevinde hangi absisli noktada a absisli noktada çizilen teğetin eğimi birmiş, demek ki f'in türevinde a bir eşit. Hadi türevini alalım. 2'yi başa attım, 2x oldu artı 3 oldu. A yazalım. 2a artı 3 oldu. Bu da 1'e eşitmiş. Demek ki 2a eşittir eksi 2. A eşittir eksi 1 paketle gelsin goberler. Çok basit değil mi dostlarım? Hiç merak etmeyin. Çok kolay bir konudur. Yeter ki mantığını kapın. Eğrisine x eşittir 2 apsis noktadan çizilen teğetin denklemi nedir diye soruyor. Şimdi dostum, analitik geometride şöyle öğrendin sen. Bir şeyin denklemini bulacaksan İki tane ışık yanacak kafanda iki şey bilmelisin bir nokta bilmelisin 2 eğim bilmelisin bu ikisini biliyorsan bütün soru doğruların denklemlerini yazabiliyorsun hadi yukarıda öğrettiğimiz bir önceki sayfada öğrettiğimiz gibi doğru denklemi yazma muhabbetinde şimdi bize o zaman bir nokta lazım lan noktanın bize yarısını vermiş zaten bak apsisi iki olan nokta demiş. E absisi 2 ise ben ordinatını nasıl bulacaktım hocam? Bu x'i burada yerine yazdığımda eğri de direkt yerine yazarsam y'sini bulurum. Hadi yazalım. 2 yazarsam 4 eksi 4. Eksi 4. 2 yazarsam artı 2 artı 2. Yani ne çıktı benim noktam? 4 eksi 4'ten y'si 0 geldi. 2'ye 0 noktasından bir teğet çizeceğiz. Ve bu t'nin de denklemini arıyoruz. Şimdi bize ne lazım? Eğimi teğetin eğimini nasıl buluyordum? teğetin eğimi eşittir. Bir kere türev alıp absisini yerine yazıyordum. Yani x eşittir 2'yi yerine yazıyordum. O halde türevini alalım. Eksi 2x geldi türevinin Artı 1 geldi. Eksi 2x artı 1. Hemen x yerine 2 yazalım. Eksi 4. Bir daha. Eksi 3. İşte bu da senin eğimin. Eksi 3. Artık doğrunun denklemini her türlü yazarız gobeller. Neydi doğru denkleminin formülü? Y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1. O zaman y1 yerine ne yazıyorum? 0. x1 yerine ne yazıyorum? 2. m yerine ne yazıyorum? Eksi 3. Yazalım. Y eksi 0. Eksi 3 çarpı x eksi 2. İşte senin aradığın cevap bu. Hadi gel bunu bir satır düzenleyelim. Y eşittir. Sıfırı sayma. Eksi 3x artı 6'dır. Aradığın cevap budur dostlar. Peki. Devam edelim. Beşinci sorumuzla öğrenmeye devam ediyoruz. Fonksiyonuna. Absisi 1 bölü 4 olan noktada çizilen teğetin x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı. Lan x80 ile yaptığı pozitif yönlü açı demek bizim için neydi? Bu açı senin eğim açın bu açının tanjantı senin eğimin, tanjant 45 senin eğimindir yani 1'dir senin eğimin arkadaşım peki nerede çizilen x eşittir 1 bölü 4'te nasıl buluyorduk hocam biz fonksiyonun 1 bölü 4 apsisli noktasındaki teğetin eğimini türevini alıyorduk bir kerecik ve x yerine 1 bölü 4 yazdığında bu senin teğetinin eğimiydi yani 1'di kardeş. teğetimizin eğimi 1 çünkü bu soruda. O halde artık gerisi kolay. Bir kere türevini alalım. 2'yi başa attık. 4 x. Eksi a'dır bunun türevi. x yerine 1 bölü 4 yazdım. Şöyle oldu. 4 çarpı 1 bölü 4. Eksi a. Eşitmiş eğimi. Yani 1'e. 4'ler gitti. Eksi a'yı buraya 1'i bu tarafa alalım. 0 eşitti. A çıktı. Sorunun cevabı 0'mış arkadaşım geldik buna. Eğrisine üzerindeki hangi apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi? Farklı bir cümleyle sormuş. Aslında aynısını çözdün sen kardeşim. Birkaç soru önce çözdün dostum aynısını hatta hemen şu soru bak şu. Şunun aynısını farklı bir cümleyle sormuş. Şimdi demiş ki bize. Öyle bir nokta var ki apsisi a, ordinatı b olan bir nokta var. Bu nokta bu eğrinin üst yok bu soruya bakıyorduk lan üstteki soruya bakıyoruz pardon. Bunun üstünde öyle bir nokta var ki A virgül B noktası bu noktadan çizilen teğetin eğimi eksi 1. Hocam teğetin eğimini nasıl buluyordum? F'in türevini alıyordum noktanın apsisini yazıyordum ve eğimi teğetin eğimi çıkıyordu. Yani 1 geliyor eksi 1 geliyormuş dost O halde hadi bir kere türev alalım 6x olur eksi 6 olur. X yerine A yazalım, 6A eksi 6 eşittir eksi 1miş. Demek ki 6A eşittir 5miş. A, A eşittir 5 bölü 6. Yani apsisi 5 bölü 6 olan noktadan çizersen teyeti teyetine y mi eksi 1 oluyormuş kardeşim. Hadi şu soruya geçelim. Eğrisine üzerindeki şunu sileyim bunu az önce yanlış yazdık bilmem ne noktasından çizilen teğetin eğimi 2 bak iki şeye dikkat edeceksin bu nokta bunun üstündeymiş aga lan üstündeyse denklemi kesin sağlayacak yani sen x yerine eksi yaz y yerine de 5 yaz ki y dediğim fx'dir fx'e 5 yaz hadi yazalım hatta çok konuşmayalım fx'e 5 yazdım eşittir x yerine 1 yazarsam burada, eksi 1'in karesi 1, 2 ile çarptım 2, 1 yazarsam eksimi artı n, işte böyle bir ifade geliyor ki 2'yi de buraya at, 3 eşittir n, eksi m çıktı, bak bir denklem bulduk burada, şimdi devam edelim, bu noktadan çizilen teğetin eğimi 2, hocam teğetin eğimini nasıl buluyordum ben? Fonksiyonun bir kere türevini alıyorum. Verilen noktanın absisini türevde yerine yazarsam teğetin eğimini buluyorum. Yani 2'ymiş 2'yi buluyorum. O halde bir kere türev alalım. 4x artı m'dir türevi. x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 4 artı m olur ve bu da 2'ymiş. Eksi 4'ü buraya atarsak m eşittir 6 geldi. m'i bulduk. Hadi gelelim şuraya. m 6 ise eksi 6 yapar. At bu tarafa 9 oldu mu n? de 9. Bize neyi soruyor? 1/6, 1/9. 6 ise ne oluyor? 6 oluyor. Bir yerde hata mı yaptım ya? M. Ee, bunu bu tarafa at. 6 yok. Hata yapmadık arkadaşlar. Devam edelim. 6 kere 9, 54 çıkıyormuş da bunun cevabı. Yani bir daha bakarsanız, ben bir yerde hata yapmış da olabilirim diye şüphelendim bir an ama. Çünkü benim bir önceki çözümümde 18 bulmuşum cevabı. Bir daha siz bir kontrol edersiniz. Önemli değil. İşlemlerde hata yapmış olabiliriz. Biz vakit kaybetmeyelim. Eğrisine üzerindeki x eşittir k apsisi noktasından çizilen teğet, aha, bu doğruya paralel ise. Gel şimdi kardeşim buraya. Bak şimdi güzel bir soru. Paralellik var. Şimdi eğrisine x eşittir k apsisi noktasından çizilen teğet dedi ya. Burada bir duralım. Şimdi biz bu teğetin eğimini bir bulalım arkadaş. Eğimini sorsaydı bize. Neydi hocam eğimi? Bunun türevini alıyorum. f'in türevini alıyorum ve x yerine k yazarsam bu benim teğetimin eğimi olacak. Şimdi şöyle de devamı var. Diyor ki lan diyor senin bu teğetin şu doğruya paralel. Ya hocam paralelde ne oluyordu arkadaş? Paralelse senin doğrunla sana verilen doğru paralel ise Eğimleri eşit oluyordu. Peki hocam bu doğrunun eğimi kaç? Bak y tek başına yanında sağında solunda hiçbir şey yok. Y tek başınayken x'in katsayısı sayısı direkt eğim. Demek ki bu doğrunun eğimi 3. O zaman benim doğrumun da eğimi 3. Yani teğetin eğimi de 3 olacak. Demek ki bu adam 3'e eşit olacak. O zaman bir kere türev alalım hocam. 2x artı 4 yapsın. x yerine de k yazalım. 2k artı 4 yapsın ve bu da 3'e eşitmiş. Demek ki 2k eşittir eksi 1. K eşittir eksi 1 bölü 2. Sorunun doğru cevabı geldi. Ya şu üsttekine bir daha bakalım mı ya? Kafam kaldı orada. Üzerindeki, üzerinde dediğine göre x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığımda y 5 çıkacak. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1. Burası 2 oldu. Eksi m geldi. Artı n. Ve bu 5'e eşitmiş. 2'yi buraya alalım. 3 eşittir. n eksi m. Buraya kadar doğru. Sonra... Ee, eksi 1 noktasında çizilen t. Türevini aldım. Türevini alalım. 4x artı m'dir türevi. Doğru. 1 yazalım. Eksi 4 artı m'dir. 2'ymiş eğimi. 2'ye eşitledim. Eksi 4'ü buraya atarsak m eşittir 6 geldi. Tamam. M yerine 6 yazdım. Eksi 6 bu tarafa attım. 9 eşittir n geldi. Bizde hata yok dostlarım. Ben önceki çözümde yanlış çözmüşüm. Evet dostlar. Şimdi. Bunlar öğreten sorulardı. Yani mevzuya birazcık da olsa, bir nebzede olsa hakim olmanızı sağlayacak sorulardı. Şimdi bir sonraki kısmımızda da biz neye geçiyormuşuz? Pekiştirme sorularına. Yani mümkün olan her çeşit soruyu yazdım buraya dostlarım. Karşınıza çıkabilecek en zor sorudan en kolay soruya kadar hepsini yazmaya çalıştım. Amacımız şimdi size burada daha da iyi öğretebilmek. Yani bu sonunda, bu videonun da sonunda ee, bütün soruları görmüş olacaksınız ve üniversite sınavlarındaki çıkan sorulara baktığınızda yani sınav sorularına baktığınızda Ya diyeceksiniz biz bunun aynısını çözdük ne kadar kolay bir soruymuş sınavda çıkan sorular meğersem çok kolaymış diyeceksiniz patır patır patır patır gömeceksiniz arkadaşlar. Şimdi biz yalnız burada bir duralım 40 tane soru var biz bunları ikiye bölelim 20'sini bir video 20'sini bir video yapalım arkadaşlarım. O yüzden ben şimdilik burada durayım pekiştirme sorularına başka bir videoda başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere goberler.